Dostlar merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte dairenin çevresi ve alan kısmına geçtik. 6 tane testten oluşuyormuş bu kısım. 2'şer 2'şer çözmeye çalışacağım dostlar. Hemen ilk videomuzda test birle test 2'yi bir gömelim istedim arkadaşlarım. Şöyle bir kalemimizi alıp odaklanmasını da bir ayarlayalım. Evet başlayalım Diyor ki. AB yayının uzun ölçüsü 60 derecedir diyor. Şuradaki AB yayının ölçüsü 60 sa bizim merkez açımızda 60 derecedir. 6'yı vermiş boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor dostlar. Bize şunu soruyor yani. 60 derecelik dairenin alanı nedir diye soruyor. Formül şuydu. Açı bölü 360. Açıyla bir de. Tam dairenin, bütün dairenin alanını çarpacaktık. Yani pi kareyi çarpacağız dostlar. Pi çarpı re karemizde 6'nın karesi 36. Hemen bir sıfır buradan, bir sıfır buradan götürdüm. 36'ları da bay bay dediğinizde geriye 6 pi'nin kaldığını, yani birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. 2. A, 4 vermiş, bir de diyor ki, yok OB'yi 4 vermiş AB'nin uzunluğunu 2 pi santim vermiş AB yayının uzunluğudur bu dostlar şöyle yay gösterelim buraya 2 pi birimde burayı vermiş buna göre boyalı daire diliminin alanı nedir diye soruyor bunu da kardeşim iki yolla çözebiliriz şimdi birinci soruda kullandığımız gibi açıyla ilgili olan formülü kullanabilirim tabi burada açı yok önce açıyı bulmam gerekiyor ama bu kadar uzatmayalım biz şöyle de bir pratik yol var bu şekli sanki üçgen gibi düşünün. Bakın şu BA eğrisini düz bir çizgi gibi düşünsek. Bunun tabanına bir diklik indirdiğimizde yani yüksekliğini indirdiğimizde yarı olur 4. Hemen taban çarpı yükseklik yani 2 pi çarpı 4 bölü 2'den soruyu paketleyebilirsiniz dostlar. Bu da pratik bilgi olarak aklınızda kalsın. Bunu her yerde görebilirsiniz bu formülü. Yayın uzunluğu ile... Yarı çapı çarpıp ikiye böldüğünüzde tıpkı üçgenin alanı gibi daire diliminin alanını bulabiliyoruz. Peki geldik üçüncü sorumuza. Bakın burada bir 90 derecelik daire var. Dik daire, çeyrek daire diyoruz biz buna dostlarım. Çeyrek dairenin, şurada çeyrek daireyi bir göstereyim. Dört e, vermiş yarı çapını boyalı bölgenin alanını istiyor. Daire kesmesi diyoruz biz bu boyalı bölgeye Kesme. Dostlar kesmenin alanı nasıl bulacağız? Tabii ki daire diliminin alanından şu beyaz üçgeni, dik üçgeni çıkartacağız. Dik üçgeni bulmak kolay. 4 kere 4 16 bölü 2'den 8. 8'i çıkartacağız biz dostlarım. Yani cevap Bursa'da değil, Denizli'de değil. En azından bunu bulduk. Sonra devam edelim. Şimdi çeyrek dairenin alanını bulacağız. Yani 90 derecelik daire. 90 çarpı tam dairenin alanı pi kareden 16 pi... Bölü 360. 90'ı 360'a böldüğümüzde bölü 4. Yani dostum çeyrek daire dediğinde tam daireyi 4'e bölmen yeterli. Bundan sonra öyle 90 bölü 360 yazmana gerek yok çeyrek daire derse. Peki 16 pi bölü 4 çıktı o da ne yapar? 4 sadeleştirirsek 4 pi kaldı. Demek ki dairenin alanı 4 4P. pi. Ben 4 pi'den 8'i çıkarınca istenilen yeri buluyormuşuz cevap Adana'dan geldi. Dördüncü sorumuzdayız. Şekildeki boyalı o merkez daireler vermiştir. Küçük daireye TAB uzunluğu 8 birimdir. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Dostlar bunu da pratik bilgi olarak ben öğretiyorum arkadaşlarınıza. Derslerde öğrencilerimize böyle halkanın alanını sorup da İçerideki çembere teğet bir şey çizildiğinde Bu içerideki teğetin uzunluğu 8 ya Yarısının karesidir cevap diyorum her zaman Yarısı ne? 4 Karesi ne? 16 Yani cevap 16 pi olacak diyor Tabi bunu bir de normal yolla da çözelim biz isterseniz Şimdi siz pratiği boş verin. Bir de normal yolla çözelim Bakın küçük dairenin yarı çapına r diyorum Büyük dairenin yarı çapına da büyük r diyorum Hemen burada bir Pisagor'u çakarsak dostlar büyük R'nin karesi eşittir küçük R kare artı 16 yani büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesi 16 geldi. E şimdi halkanın alanı nasıl bulunur? Büyük dairenin alanından yani pi büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartarak. E burayı da pi parantezine alırsak ne gelecek? Re kare eksi re kare. Re kare eksi re kareyi de az önce 16 bulduğum için. Sorunun cevabı 16 pi çıkacak. Bu da normal çözüm yolu. 5 numaraya geldik. Yukarıda 6 santim yarıçaplı dairede. Bakın bir kirişin uzunluğunu verdiğinde. Bunu size şöyle öğretmiştik çemberde uzunlukta dostlar. Hemen merkezi çizin. Merkezi koyun ortaya. Merkezden. İki kirişin uç noktalarına yarıçapı çizin. Bu yarıçaplarda 6, 6 birimmiş. O zaman buradaki üçgen eşkenar üçgen çıkar. Bu açıyla 60'ı bulduk. Boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Yani yine daire kesmesinin alanını soruyor. Biz ne yapacağız? Büyük daire diliminden, şu 60 derecelik daire diliminden hemen yazalım onu. 60/360 çarpı pi re kare yani 36 pi'yi hemen şu sıfırları görelim 36'ları görelim 6 pi kaldı. İşte bu 6 pi'den neyi çıkartacağız biz dostlarım? Şuradaki eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alan formülü a kare kök 3 bölü 4'tü dostlar. a kare kök 3 bölü 4. Peki a'mız kaç? 6. 6'nın karesini alıyorum o zaman 36 Kökü 3 bölü 4. Yani bunlar da giderse 9 köküçmüş eşkenar üçgenin alanı. 9 kökücü de çıkartırsak yani Ceyhan'ı işaretleyebiliriz artık dostlar. Geldik 6 numaralı sorumuza. O merkezli çeyrek dairede BC'yi 1 burayı da 3 vermiş. Yani yarı 4 vermiş. O halde burası da 4. Çeyrek daire olduğu için 90. 3 4'ten 5'i yapıştırdım. Boyalı bölgenin alanını soruyor. Dostlar boyalı bölgeye nasıl ulaşacağız biz? Bütün çeyrek daireden. Çeyrek dediği için hemen pi. R kare bölü 4 diyorum. Eksi şu dik üçgenin alanı çıkacak. Dik üçgenin alan formülü de dik kenarlarını çarp ve 2'ye böl. Peki şunları sadeleştirirseniz 4 pi kalır burada. Eksi 12 bölü 2'den de 6 kaldı. Yani 4 pi eksi 6 denizli şıkkı doğru cevaptır dedik. Evet geçtik 7. sorumuza. Test 1'in 7. sorusu. Yere bakan yüzeyi 0.4. işte verilen ölçülere göre aydınlık zeminin alanı nedir diye sormuş. Bakın burada yerde bir daire var arkadaşlar. Bu dairenin aydınlık zeminin alanı soruluyor bize ki. Tabi bu dairenin alanını bulmam için benim önce yarı çapını bulmam lazım. Şöyle RR diyeyim. Bunun içinde benzerlik yapacağız dostlar hemen yapalım 0,6 bölü tamamı 0,6 bölü tamamı ne yapar buranın 3 eşittir 0,4 bölü 2r bu işlemin sonucu bize cevabı verecek dostlarım hadi şurayı bir düzenleyelim toparlayalım. Bu virgülü bu tarafa atalım şöyle burayı da 10 ile çarptık yani 10 genişlettim 6 bölü 30 oldu yani 1 bölü 5 burayı da şöyle hatta böyle kalsın burası 0,4 bölü 2R olsun içler dışlar yapıyorum 2R eşittir 5 ile 0.4'ün çarpımı şurada göstereyim 5 çarpı 4 bölü 10 dur bu 5 ile 10 giderse 2 kalır 4 bölü 2'den 2 oldu demek ki R'de 1 çıktı 1 çıktı Dostlar. Peki bize de dairenin alanını soruyordu. Pi çarpı r kare yani birin karesi bir pi çarpı birden pi çıktı yani Adana şıkkı geldi sorunun cevabı. 8 numara Bir okçuluk turnuvasında kullanılacak hedef tahtasında en içteki sarı dairesel bölgenin yarıçapı 10 santim olup sonrasındaki her dairenin yarıçapı 10 santim artmaktadır diyor. Buna göre hedef tahtasını boyamak için. Hedef tahtasını boyamak için 350 gram koyu mavi kullanıldığına göre kaç gram kırmızı kullanılmıştır diye soruyor. Hemen şurayı bir toparlayalım. Bu sayı değerleriyle çok işim olmayacak burada dostlarım. Şunu söylemeye çalışalım. Şimdi bu 10 santim ise bu da 10 santim artıyormuş her seferinde. Yani şunlar eşitmiş birbirine. Biz de şunu öğrendik arkadaşlar. Konu anlatım videomuzda bahsettik bundan. Tıpkı üçgenlerde olduğu gibi şu en içtekine A dersek bir sonraki 3A, bir sonraki 5A, 7A, 9A şeklinde alanlarımız ilerliyordu. Tıpkı üçgenlerde olduğu gibi dairelerde de bu benzerlik muhabbetini yapabiliyorduk arkadaşlar. Peki diyor ki soru bize 7A'yı boyamak için diyor 350 grama ihtiyacım var. O halde A nedir? 50 gram. Bize de kırmızıyı soruyor yani 3A'yı soruyor. 3 çarpı 50'den 150'yi işaretlemeniz yeterli olacaktır. 9. sorumuz. Şekilde bir kenar uzunluğu 6 birim olan ABC'de karesi biçimindeki kağıdın bir kenarı 6 birimmiş. Hemen şunların merkezlerini şöyle ne demiştik? Çemberler teğetse merkezlerini birleştirin. Hatta teğet oldukları noktaları da dikinin demiştik şöyle. Diklerimizi de inelim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2 R dersek her birine 1 2 3 4 5 6 R var. Demek ki her birinin yarıçapı 1 bir santim. Çünkü kenar uzunluğunu bize ne vermiş bu adam? 6 santim vermiş. Sonra diyor ki E noktasındaki karınca çemberlerin kenarları üzerinden teğet noktalarına uğrayarak. Burası önemli. Demek ki hep tam şu F noktasına uğramış ya da şu teğet noktasına uğramış diyelim. Kırmızı renkli yolu izleyerek F noktasına ulaşmıştır. Buna göre karıncanın aldığı yol nedir diye de bir soru soruyor bize dostlar. Şimdi biz bu tam dairenin çevresini bulmak istesek yarıçapı 1 ya 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı 1'den 2 pi'yi buluruz tam dairenin çevresi. Peki yarısı ne yapar bunun? Yarım daire diyelim yarım daire de pi yapar çeyrek daire çeyrek daire o halde pi bölü 2 yapacak arkadaşlar peki bakalım bu kırmızı yol kaç tane çeyrek daireden oluşuyor Şuradaki teğet noktalarına çizdiğimizde Bakın bir Şurası iki Şurada var bir tane üç Şurada var bir tane dört Beş Altı Yedi Sekiz tane çeyrek daireden oluşuyor O halde sekiz çarpı Pi bölü iki diyeceksiniz Aldığı yolu bulmak için Oradan da dört piyi işaretleyeceksiniz Dostlar Sorunun cevabı Adana'dan geldi Evet, 10 numaralı sorudayız. Zeynep'ten öğretmeni resim dersinde kağıt üzerine bir çiçek resmi çizmeni... Zeynep yaprakları tamam. İşte şuralar çeyrek daire, ortası da düzgün altıgen bir resim çizmiş. Yukarıdaki resimde boyadığı alan, yani sarı bölgeler 24 pi ise... Ortadaki boyalı olmayan altıgenin alanı soruluyor bize. Tamam. Şimdi biz şu çeyrek dairelerin yarıçaplarına r diyelim. Çeyrek dairenin alanı pi... R kare bölü 4'tü. Bundan kaç tane yapmış bu kız Zeynep? 6 tane. O zaman 6 tane bu alan 6 tane çeyrek dairenin alanını 24 pi olarak vermiş bize. Peki pi'ler gitti. Şu 6 da 24 gitsin 4 kalsın. 4 ile de 4'ü çarparsak R kare eşittir 16. R'yi buradan 4 bulduk. Yani çeyrek dairemizin yarıçapları çapları 4 ise aslında düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu da 4 birimdir dedim dostlar. Şimdi düzgün altıgenin alanını istiyor bizden. Düzgün altıgen biliyorsunuz 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu dostlarım. Şöyle köşegenlerini çizdiğinizde 6 tane eşkenar üçgen. O halde 6 tane a kare köküç bölü 4'tür bunun formülü. Eşkenar üçgenin alanını 6 ile çarptım. Peki bir kenarımız 4 olduğu için... 6 tane 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. 4 ile 16'yı sadeleştirelim 4 kalsın. 6 kere 4, 24 kök 3 geldi. sorumuzun cevabı. Evet test 1 gömdük. Hemen çevirdik. Test 2'nin birinci sorusuyla devam ediyoruz. Şekildeki kısa kenarının uzunluğu 4 santimmiş. Bakın aslında çeyrek dairenin de Şuradaki çeyrek dairenin yarıçapı 4. O zaman burası da 4'tür. Şu kısa kenar da 4 olacak. Hatta bunun şöyle 2 2 olduğunu söyleyelim. Demiştik ki dostlar soruyu okumadan önce iki çember teğetse merkezlerini ve teğet oldukları noktayı mutlaka birleştireceğiz. Bakın bunu da yaptım. Şurası 2, şurası 4. Hatta şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı bakın şu üçgende. Hadi biz Pisagoru da bir yapalım. Altıymış burası, karesi 36. 2'nin karesi 4. 36'dan 4 çıkarsa 32. Demek ki şurası da 4 kök 2 imiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamını soruyor. Yani ne yapacaksınız? Dikdörtgenin alanından hemen dikdörtgenin alanını yazıyorum. 4 çarpı 4 kök 2 yani 16 kök 2 den. Neyi çıkartacağız biz dostlarım 16 kök 2 den ki zaten şıklara baktığınızda 16 kök 2 den çıkan bir tane şey var. Ama biz yine de bulalım. Dairelerin alanlarını çıkartacağız. Şimdi çeyrek dairenin alanı pi re kare bölü 4'tür. Yarı çapı 4 olduğu için 4'ün karesi 16 yapar. Sadeleşirse 4 pi gelir. Bir kere bu çıkacak. Yarım dairenin alanı pi kare bölü 2'dir. Yarım daire dediği için 2'ye bölüyorum. R'miz 2 ise burası 4 yapacak. 4 bölü 2'den de 2 pi bu. 2 pi ile 4 pi çıkacak. Yani toplamda 6 pi çıkacak. 16 kök 2'den cevapta Ceyhan işaretlendi bile. İkinci sorumuzdayız. Bakın büyük dairenin yarı çapını 6 vermiş bize. O halde bu tarafa doğru da 6 olacak. Hatta şurası da 2, 2 diye dağılacak. Boyalı bölgenin alanını soruyor dostlar bize. Ne yapacağız? Büyük dairenin alanından ki büyük dairenin alanı pi r karedir. R'si de 6 olduğu için 36 pi'dir. Eksi küçük dairenin alanı yani pi r kareyi yine... Yarı çapı 2 olduğu için pi 2'nin karesi 4'ü çıkartacağız. 36 pi'den 4 pi çıkarsa da 32 pi kalır denizden işaretledim. Üçüncü sorumuz. Bakınız ne diyor? Küçük çeyrek daire var burada. Yarı çapı 4 o zaman burası da 4. Şu kenar 6 birimse bu kenar da 6 birim. Bu beyaz dairenin yarı çapı 6 ise burası da 6. Şu uzunluğu da 10 bulduk. Boyalı bölgenin alanı soruluyor dostlar. Yine ne yapacağım? Dikdörtgenin alanında 6 çarpı 10'dan yani 60'dan biz neyi çıkartacağız kardeşlerim? Şu çeyrek daireleri. Şıklarda bu sefer hep 60'dan çıkarılmış. O yüzden hemen işaretleyemedik. Şu çeyrek dairenin alanı pi çarpı r'si 6 olduğu için r kare bölü 4 yani 9 pi. Bu çeyrek dairenin alanı pi çarpı 4'ün karesi bölü 4'ten 4 pi. 9, 4 daha 13 pi çıkacak arkadaşlar. 60'tan 13 pi çıkacak. Üçüncü sorumuzun cevabı Bursa'dan gelecek. 4 numaradayız dostlar. Aşağıdaki bir kenarı 11'im olan bir karenin. Kareymiş bu dostlar ve bir kenarı 11'immiş. Şurası bizim yarım dairemiz 5, 5 yazalım. Şurası da yarım dairemiz 5 5. Alanını mı soruyor? Yok. Şeklin çevresi nedir diye soruyor. Hemen çevreyi bulalım. Dostlar şöyle bir çevresini kalınlaştırayım ben. Şu iki kenar var bir kere. Nedir bu iki kenar? 10. 10 daha 20 var. Artı. Sonra şuradaki yarım yay var. Şu yarım yay. Hemen yarım yayın uzunluğunu bulalım şurada kenarda dostlarım. Tam dairemiz neydi? 2 pi re. Yarım dediği için böldüm ikiye. Şu ikiler de gitti. R'yi de 5 vermiş bize. 5 pi. E bir de burada aynısından bir tane de burada bir yarım daire var. 5 pi de oradan geliyor. Yani toplam 10 pi daha ekliyorum buna ben. O zaman cevap 20 artı 10 pi. Yani denizli şıkkıdır. Dedim dostum. 5 numaradayız arkadaşlarım. Şu kerataları eşit vermiş bize. Hemen bunlara biz RR diyelim. Bak burası R. Şimdi bu da bunun yarı çapı. Bu da R. E şurası da R'ymiş. Demek ki burası da R. Büyüğünün yarı çapına 2R dedim. Bu tarafta 2R olacak. Boyalı bölgenin alanını söylemiş. 48P. Peki boyalı bölgeyi ben nasıl buluyorum? Büyük dairenin alanından. Büyük dairenin alanını yazalım. Pi çarpı 2R'dir yarı çapı. 2R'nin karesi. 4R kareden. Eksi. Küçük dairenin alanı pi çarpı küçük re kareyi çıkarttığımda 3 tane pi re kare kaldı ki bu da 48 piymiş. Piler gider. Re kare eşittir 16 olur 3'e böldüğümde re'yi de 4 bulurum. Buna göre dairelerin çevreleri toplamını soruyor bana. Şimdi küçük dairenin çevresi yarı çapı 4 olduğu için 2 pi r, 2 pi 4 yani 8 pi'dir. Büyük dairenin çevresi 2 pi, yarı çapına dikkat edin bunun 8 birim yarı çapı. 2 pi çarpı 8'den 16 pi'dir. Peki ikisinin toplamını soruyor. 24 pi yaptı. Edirne'den geldi cevabımız. Altıncı sorumuza bakalım. Çeyrek dairenin alanını sormuş bize. Neler vermiş? Ha, dikdörtgenin alanını 32 vermiş. Yani 4 ile neyi çarparsanız 32? 8'i. O zaman 8'i yazalım şuralara Şimdi dikdörtgen görünce hemen uç noktasını merkezle birleştiriyoruz. 4, 8 burası 4 kök 5 yaptı. Yani dairenin yarı çapını bulduk. 4 kök 5'miş dostlarım. Dolayısıyla artık neyi de bulabiliriz biz? Dairenin alanını pi kare pi çarpı re kare çeyrek dediği için bölü 4. Buradan da toparlarsa pi çarpı 16 çarpı 5 bölü 4. Dörtler giderse 4 kalır burada. 4 kere 5 20 pi. Altıncı sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan geldi. Evet 7 numaradayız. Yine alan mı soruyor? Yok. Bu desenin çevresinin uzunluğu. Birim kareler 2 birim ve 1 bir birim yarıçaplı daireler verilmiş. Şimdi uzunluk sorduğu için hemen 2 birim yarıçaplı dairenin çevresi 2 pi 2 den 4 pi'dir. Tabi bu tam dairenin. Bize şuradaki yarım daire lazım arkadaşlar. Yarım daire olacaksa da 2 pi. Peki bu yarım daireden kaç tane var? 2 pi'li. 1 2 3 4 tane 2 pi var. Yani 8 pi var bir kere. Bu 1. Şimdi bir de şunu bulalım dostlarım. yarıçapı bakın şu kırmızı kalanlar. yarıçapı çapı bir birim bunlarında. 2 pi çarpı 1. Bu tam daire yani 2 pi. Yarım olduğu için 2'ye bölüyorum pi. Peki bu pi'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane de bu pi'den var. 4 de oradan gelecek. Yani 7. sorumun cevabı 8 pi, 4 pi daha 12 pi yaptı. Bu desenin çevresinin uzunluğu kaç pi birimdir diye soruyor. Cevap 12 pi'de. Ama şıklara baktığımda Adana diyor arkadaşlarım. Bir daha bir kontrol edeyim ben. Şimdi yarım daireydi bunlar. Tamam yarım daire ise şunun yarı çapı iki birim. Aa, çapı iki birim pardon. Yarı çapı bir birim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yanlışlık bendeymiş. Çapı iki birim ve bir birim çapmış bunlar. Yarı çapları bir birim oluyor tabi haliyle. Demek ki bunların her birinin yarısını alacağım. Bu iki pi. Bu da pi çıkacak. Doğru arkadaşlar yarısını alacağım için tamam. Adana gelecek sorunun doğru cevabı. <gülüyor> Dikkatsizlik işte. Ben burada size neyi öğretmeye çalıştım? Dikkatsiz olursanız bir soru böyle gider diye. <gülüyor> bu da klasik öğretmen yalanı arkadaşlarım. Ben sizi denedim falan hesabı. Evet devam edelim bakalım bu ne diyor. Yarı çapı birim olan şekil 1'deki çember merkezinden 6 birim uzunluktaki bir doğru boyunca kesiliyor. Tamam. Merkezinden 6 birim uzaklıkta şimdi şöyle yapalım şurası 6 birimmiş yarı çapımızda 11 imiş demek ki 6 8'den şurası 8 şurası 8 toplam 16 birimmiş bu uzun yani şurası 16 birim dolayısıyla aslında şurası da 16 birim peki elde edilen şeklin çevresini soruyor bize bu şeklinde çevresini soruyor bize dostlarım. Peki hemen bulmaya çalışalım şeklin çevresini. Şimdi şurada neler var? Bakın bir görelim. Şeklin çevresi dediğimizde, şimdi bir kere 16 ile 16'yı katacağız. Yani bir 32 var Allah'tan. Artı. Sonra şuradaki yay parçası var. Ve artı şuradaki yay parçası var dostlar. Peki bu yayla, bu yay aslında şöyle toplandığında tam bir daire değil midir dostlar? Bize aslında tam dairenin çevresiyle 32'yi toplayın diyor arkadaşlar. Peki tam dairemizin çevresi 2 pi. Yarı çapımız 10 olduğu için 20 pi'dir. Demek ki 32 artı 20 pi olacak. Sorumuzun cevabı Denizli'den gelecek. 9'dayız. Okuyalım bakalım. Ahmet elindeki pergelin ucunu 2 birim açarak birbirine teğet olan küçük çemberleri çiziyormuş. He, bak 2 birim açmış pergelin ucunu. Demek ki bunların yarı her biri 2 birim. Şurası 2 4 6 8 yani çapları 4 birim oldu o zaman öyle diyeyim. 4 8 12 16 20. Büyük çemberinde yarıçapı şey çapı 20 oldu arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane var 20. Demek ki yarıçapı 10 birim. Yani şurası 2 4 4 birim diye gidiyor. Peki Buna göre boyalı alan kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. E ne yapacağız boyalı alanı bulmak için? Büyük dairenin alanından en büyükten şu küçük olanların her birini çıkartacağız tek tek. Peki büyük dairenin alanı pi çarpı yarıçapı 10 olduğu için pi re kareden 100 pi. Eksi. Şimdi şunlardan bir tanesinin alanını buluyorum. Pi re kareydi. Pi çarpı 2'nin karesi 4 pi yapar. Kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane var. İnşallah doğru saymışızdır. 13 tane 4 pi çıkacak. 4 çarpı 13'ten de 52 p çıkacak arkadaşlar. 100'den 52 çıkarsa da 48 pi kalır. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet 10. sorudayız dostlar. Güzel bir soru. Üniversite sınavında sorulan bir soruya da benziyor. Şekil 1'deki 18 metrı uzunları direkt 6 metre yükseklikteki noktadan kesilerek kırılıyor. He, şurası 6 metreymiş. Tam burası. Şuraya da 12 metre kaldı o zaman. Sonra şekil 2'deki duruma gelmiştir. Şekil 2'deki duruma gelene kadar t üstü kaç metre yol almıştır diye bir soru soruyor. He, şimdi şunu Şuradan bir daha çizelim biz. Burası 12 birimdi. Şimdi bu 12 birim şöyle bir eğri yaparak Buraya kadar gelmiş arkadaşlarım. Şöyle. Tabii ki buralar hep 12 birim. Şöyle 12-12 gidiyor. Peki burası da 12 birim. Şurası 6 birim. O zaman şurası kesinlikle 30 derece. Neden? Çünkü 90'ın karşısı 12 ise sadece 30'un karşısıdır. Ee, 6 olan. Burası 60. Şuraya da ne kaldı? 120 derece kaldı arkadaşlar. 120 derece. Demek ki bize 120 derecelik yayın... Uzunluğunu soruyor. Yani 120 çarpı 2 pi. R'si 12 tabi bunun. Bölü 360'ı soruyor. Hemen sadeleştirelim. 3 kalsın burada. 3'e bölelim, 3'e bölelim, 4 kalsın. 4 kere 2, 8 pi çıktı. 10. sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi dostlar. Evet arkadaşlarım güzel soruydu son soru bu arada. Hoşuma gitti bayağı bir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın dostlar. Sağlıcakla kalın.